var mı ki dünyada eşi? En kesik orduların yükleniyor. Dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya. Kaç dolanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasızca teaşüt ki ufuklar kapalı. Nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı. Eski dünya Yeni dünya bütün akvamı beşer Kaynıyor kum gibi mahşer miyiz? Hakikat mahşer Öteden zayikalar parçalıyor ağabı akığı Feriden zelzeleler kaldırıyor ağabı Bomba şimşekleri beyninden ilip her Sönüyor göğsünün üstünde orsan arslan neferin Ölü bindirmede gökler Ölü püskürmede yer O ne müthiş tipidir Savrulur enkaz ve şer Şu eda gövdesi bir baksana Dağlar taşlar On iki olmasa dünyada yilmez başlar Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor Bir hilal uğruna yara ne güneşler batıyor Bir, bir hilal uğruna ya yara ne Düşmeşler güneşler batıyor Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker Gökte mecdat inerek Öpsü ofak alnı der Ne büyük ki kanı tutarıyor Tekildi Bedrin aslanlar ancak bu kadar şanlıydı Sana dar gelmeyecek Makveri kimler katsın Gömelim gel tarihe desem Sığmazsın Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksen başına Ruhumun vahyini Duysam da geçirsem taşına Sonra gök kubbeye alsam da ile. amine Kamayallah dine çeksem bütün ecramiyle Bodbu çularla açık türbene çaksam da tavan yedi kandilli süreyle uzatsam orada. Sen bu ahüvenin altında bürümüş kalına uzanan çengence mehtabı getirsem yanına. Türbedarın gibi ta fecze kadar bekletsem, günün fecriyle avizeyi revize etsem. Tüllenen mahribi akşamları sarsam yanına. Yine bir şey yapabildim diyemem hatıranı. Ey şehit oğlu şehid İstamelden makber sal duruyor peygamber Bir hilal uğruna ya ne güneşler batıyor